Değerli izleyenler, Türkiye'den tarafsız Haber Bülteni ile karşınızdayız Bendeniz Ömer Tarık Haber.com Haber Bülteni başlıyor Yaklaşık 23.13'e kadar bu ekranlarda Gününeşkan gelişmeleri sercin paylaşacağız Bendenin Haber Bültenimiz başlıyor Sosyal medyalar kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak Sosyal cep Tarık Haber, Tarık Haber, Tarık Haber TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Sanhamet Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Grantta, Facebook, 308, YouTube, Tarık Haber TV'de ve Eke, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıyacak olursa efendim Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up Canlı yayında yayındayız efendim Up Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayında isteriz dostlar leke kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Ben Twitch'de yayınlayan Twitch kanalında Stark Haber ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, popo da yayınlayız. Popo kanalımız Tarık Abay TV'den müjde olacak. Bildirsiniz. Twitter'da da videosunun sohbet odalarımız var, Twitter'daki kanallarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. ke haberimize geçiyoruz efendim 23 10 13'e kadar ana haber bültenimiz devam edecek. Kan donduran vahşet yaşandı. Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı değerli izleyenler. Vahşi cinayet meydana geldi. Her detayı kan dondurdu. Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı. Korkunç anlar kamera yansıdı. İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen AS, annesini bıçakla katletti. Vahşet bununla da son bulmadı. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa attıktan sonra evi ateşe verdi. Şüpheli olay soruşturması gözaltına alırken evdeki yangın ise söndürüldü. Olay sonrası bir mahalle sakininin cinayetin her satırı korkunç olan ayrıntılarını anlattı. Öte yandan dehşet andıran ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Vahşi Cinayet Her detayı kan dondurdu, annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı. Korkunç anlar kamerada. Vahşi Cinayet Her detayı kan dondurdu, annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı. Korkunç anlar kamerada. İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia edilen Az, annesi HSE'yi bıçakla katletti. Vahşet bununla da son bulmadı. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa attıktan sonra evi ateşe verdi. Şıkkili olay sonrası gözaltına alınırken evdeki yangın ise söndürüldü. Olay sonrası bir mahalle sakini ise cinayetin her satırı korkunç olan ayrıntılarını anlattı. Öte yandan dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokakta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen As'nin annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa atması kan dondurdu. Olayın görüntüleri ise dehşeti gözler önüne serdi. İşte akıllara durgunluk veren vahşetle ilgili ayrıntılar. Dur ihtarına uymadılar. Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar. Başakşehir'de hareketli anlar. Bağcılar'da dehşete düşüren cinayetin detayları. Vahşi cinayet. Saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokakta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Az, henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Az, ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.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 isimli kadın şahsın AS-26 isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde, TSE isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında az isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda, As isimli şıkkeli şahsın D.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şıkkeli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şıkkeli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. ile ilgili yakalanan şıkkeli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir denildi. L.A. Ah! De. En çok aranan haberler. iletişim, Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. RSS. Hala haber bir temiz devam ediyor. Yaklaşık 23 23.13'e kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve baş başarı değerli izleyenler. Kore Adaları Türkiye'yi konuk ediyor. Değerli izleyenler. Uluslararası heyecan Doruk heyecan dorukta. Şu anda ilk yarı bitmek üzere. Ve 0-0 maç değerli izleyenler. Detaylar. Sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Antalya'daki festival tepki çekti deriz yani skandal görüntüler ortaya çıktı. Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler meydana geldi. Demre Belediyesi'nden açıklamada geldi. Antalya'nın Demre ilçesinde belediye tarafından organize eden 1. Demre Drift ve Turning Fest'te bir kadının skandal dans gösterileri tepki çekti. Konuyla ilgili Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya açıklamada bulundu. Kocakaya bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi'yle ilişkilendirmeye çalışılan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Antalya'daki Drift Festivali'nde şıkandal görüntüler. Demre Belediyesi'nden açıklama geldi. Antalya'daki Drift Festivali'nde şıkandal görüntüler. Demre Belediyesi'nden açıklama geldi. Antalya'nın Demre ilçesinde belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadının şıkandal dans gösterileri tepki çekti. Konuyla ilgili Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya açıklamada bulundu. Kocakaya bu tez kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız ifadelerini kullandı. Demre'de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuningfest'te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler bu anları cep telefonlarıyla kaydederken gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Belediye Başkanı Tezgahar Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocakaya, bugün düzenlemiş olduğumuz Drift Festivali'nde nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken-DS kişilerle anlaşması yoktur. Bu tezdanı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. And olsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım ifadelerini kullandı. Kocakaya, söz konusu kadının nasıl getirileceğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi. Nur ihtarına uymadılar. Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar. Başakşehir'de hareketli anlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise bahçesinde korkunç olay. Akşener'in Mersin ziyaretinde söz vermiştiniz gerginliği, korumalar beni itekledi. Yol yapım kazasında tesadüfen bulundu. Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi. En çok aranan haberler. İletişim, Yardım, Üyelik, Gizlilik Politikası, Yasal Uyarı, LSS, Son Dakika Haber Anhaber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 20.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı. Londra'da böyle görüntülenceler değerli izleyenler. Reymen'in sürpriz aşkı Emire Cansu Kurtaran ile Londra'ya görüntülendi. Ünlü şarkıcı Reymen eski Miss Turkey finanslerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Reymen ve Emine Cansu Kurtaran'ın Londra caddesindeki samimil halleri ise hayranları tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Magazin Magazin Güncel Reynmen'in sürpriz aşkı Emre Cansu Kurtaran ile Londra'da görüntülendi. Reynmen'in sürpriz aşkı Emre Cansu Kurtaran ile Londra'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı Reynmen'in eskimiz Türkli finalistlerinden Emre Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Reynmen ve Emre Cansu Kurtaran'ın Londra caddelerindeki samimi halleri ise hayranları tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş sürpriz bir aşka yelken açtı. Sevgili olan Reymen ve Emile Cansu Kurtaran, Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi. Hayranları ortaya çıkardı. Kurtaranın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okuşaması dikkat çekti. Hayranları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Video sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kubilay Aka ve Danla bir Aşkı gündeme bomba gibi düştü. Konserde samimi dans olayı oldu. Londra'da okuyor. Miss Turki 2017 finalistlerinden olan Emre Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. 26 yaşındaki eski model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Doğum gününde sürpriz yaptı. Surbibor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Del dostlar yaklaşık 23, 13 e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Olay üstüne olay geldi. Terörgün'e ait paça uralar fırlatıldı. Sosyal medya çalkalan. Sosyal medya çalkalanıyor. Amespor Bursaspor maçında olay üstüne olay yaşandı. T.Ö.G.'üne ait paçaralar fırlatıldı. Sosyal medyada Diyarbakır'daki Amespor Bursaspor maçında yaşanan olaylarla çalkalanıyor. Maç öncesi Bursasporların ısınma yaptığı sırada tribünlerden taş ve su şişeleri fırlatılmıştı. Ortaların bir anda savaş alanına döndü olayda. Tribünlerde T.Ö.G.'üne ait paçaraların olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu olaya çok sayıda tepki geldi. Spor. Spor, futbol. Sosyal medya çalkalanıyor. Ahmet Spor Bursaspor maçında olay üstüne olay. terör örgütünü ait paçavralar. Sosyal medya çalkalanıyor. Ahmet Spor Bursaspor maçında olay üstüne olay. terör örgütünü ait paçavralar. Sosyal medya Diyarbakır'daki Ahmet Spor Bursaspor maçında yaşanan olaylarla çalkalanıyor. Maç öncesi Bursa ısınma yaptığı sırada tribünlerden taş ve su şişeleri atılmıştı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda tribünde de terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu olaya çok sayıda tepki geldi. Ahmet Spor Bursa Spor maçında yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Maç öncesi büyük olay çıkan maçta bu kez tribündeki terör örgütüne ait paçavralar gündem oldu. İşte Ahmet Spor Bursa Spor maçında yaşananlara ilişkin detaylar. Ahmetspor Spor taraftarı çılgına döndü. Bursa Sporlu futbolculara taşlar, sopalar. Gündem olan Ahmet Spor Bursa Spor maçından o anlar. Diyarbakır'daki Ahmet Spor Bursa Spor maçı sorumlu başladı. Bursa Spor ısınma yaparken Ahmetspor Spor yabancı madde atıldı. Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursa sporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı. Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Ahmet Spor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde tribünlerde terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü. En çok aranan haberler. İletişim yardım üyelik gizlilik politikası yasal uyarı RSS Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kol iptal edildi değerli izleyenler ilk yarı sonucuna göre Fuar Adaları 0 ve Türkiye 0 Milli maçı, milli mücadeleyi sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. Özel değerli izleyenler, özellikle likede yayındayız. Bunu da hatırlatın. işveren ve çalışanları ilgilendiriyor elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı müjde diyerek duyurdu. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu işveren ve çalışanları ilgilendiriyor elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı. Son dakika haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalarda yaptı. Müjdeleri paylaşan Erdoğan işveren ve çalışanları ilgilendiren gelişmeleri duyurdu. Erdoğan yemek ödemelerinde restoran lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, çalışanlara nakden ödenen yemek kutlarlarının da vergi istisnası kapsamına gireceğini söyleniyor. Erdoğan, çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımıyla ilgili de müjde verdi. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor. Elektrik, doğalgaz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 Erdoğan, yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, çalışanlara nakden ödenen yemek tutarlarının da vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Erdoğan, çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımıyla ilgili de müjde verdi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Kompre merkezinde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren müjdeleri duyurdu. İşte yemek kartı, elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımı ile ilgili müjdelere ilişkin son dakika haberinin detayları. Yemek kartı ile ilgili müjde. İş insanlarına önemli kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş insanlarımızla bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. İki müjdemiz her üyemizi ilgilendiren, çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının yöntemiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren de ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerlendirerek bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kavramına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz. İşverenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz ifadelerini kullandı. Elektrik, doğalgaz, ısınma gideri destekleri. Öte yandan Erdoğan, bir diğer müjdemiz çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz, ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışında inşaat, bakın, onların gibi işleri teknik hizmetlerinde çalıştıran işletmelerimiz bu kişiler için gelir vergisi ödemeyecekler. Bu uygulamayla amacımız yurt dışında inşaat yapan firmalarımızın kendi vatandaşlarımızı istihdam etmelerini desteklemektir. Bu yeniliklerin çalışanlarımıza, iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum açıklamasını yaptı. Dildi ağabey. Ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi. Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizli sizleri yatırmıyor. Ana haber fültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Verimli sadakamız varmıştır değerli izleyenler. Sinan Özen hastanelik oldu. Verimli sadakamız varmıştır. Ünlü şarkıcı Sinan Özen hastanelik oldu. Ceviz toplarken ağaçtan içerenin parmağında kırıklar meydana geldi. Ünlü sanatçı hastaneden paylaştığı videolarla videoyla yaşadığı kazayı hayranlarına kutuyordur. Magazin. Magazin. Güncel. Sinan Özen hastanelik oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Sinan Özen hastanelik oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Ünlü şarkıcı Sinan Özen hastanelik oldu. Ceviz toplarken ağaçtan düşen Özen'in parmağında kırıklar meydana geldi. Ünlü sanatçı hastaneden paylaştığı videoyla yaşadığı kazayı hayranlarına duyurdu. Sevilen sanatçı Sinan Özen, Ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşük hastanelik oldu. Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, Dikki kemiğinin kırıldığını dile getirdi. Konunun, doktorların müdahalesiyle alçıya aldığını ve iyi durumda olduğunu ifade eden Özen, verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim şeklinde konuştu. En büyük üzüntü. Sinan Özen, başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu ve şu ifadeleri kullandı. Sevgili dostlar, maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık altı metreden düşmeme rağmen bu kazayı iki kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim. Ortopedist Mehmet Hocam'a, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntü, sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız terminalini ateyles. Hama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-13'e kadar Fethiye haberimize geçiyoruz. Yeni Bakırtağ yolcu treni Raydan çıktı değerli izleyenler. Yürekler ağza getirdi. Diyarbakır Batman seferini yapan yolcu treni Raydan çıktı. Diyarbakır Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümünün ve bir vagonun raydan çıkmasıyla yürekler ağza geldi. Demiryolu ulaşma kapatıldı. Kazada yaralanan olmadı bildirilirken yolcuların karayolu ile Batman'a gönderileceği bilgisi verildi. Haber. Haber. Güncel. Yürekleri ağza getirdi. Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Yürekleri ağza getirdi. Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümünün ve bir vagonunun raydan çıkmasıyla yürekler ağza geldi. Demiryolu ulaşımı ulaşıma kapatıldı. Kazada yaralanan olmadığı bildirilirken, yolcuların karayolu ile Batman'a gönderileceği bilgisi verildi. Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümüyle bir vagonu akşam saatlerinde Demir istasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demiryolu ulaşımı ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman'a gönderileceği belirtildi. Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi. D.D.A. M.S.B. duyurdu. Tanın sevkiyatında flaş gelişme, 9 gemi daha yola çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise bahçesinde korkunç olay. Ana haber bölümümüz devam ediyor yaklaşık 23.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tağlı sevkiyatla flaş gelişme yaşandı değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu tağlı sevkiyatında flaş gelişme yaşandı. 9 gemi daha yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tağlı ile ilgili önemli bir gelişme duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tağlı sevkiyat kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıklarız. Haber, haber, güncel, MSB duyurdu. Tahıl sevkiyatında flaş gelişme, 9 gemi daha yola çıktı. MSB duyurdu. Tahıl sevkiyatında flaş gelişme, 9 gemi daha yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından tahıl sevkiyatı ile alakalı yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti denildi. Diyanet Miruç Çavuşoğlu açıkladı. Tahıldan sonra sıra gübre ihracatında. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise bahçesinde korkunç olay. Ana haber bültenimiz devam ediyor çuk 20 23 onun e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Batoşi pişmanlığı Başlarına taşlara vurdular değerli izleyenler. <gülüyor> Feyyaz Batuş'u İngilizleri pişman ettirdi değerli izleyenler. Tottenham'ın son gününde Chelsea ile anlaşılıp takmak katılan Batuş İngilizleri şaşırttı. Sarla Ocak'tan önce Rankam Fortis'in ilgilendiği Belçikalı oyuncu tercihini Sallajer takımdan yana kullandı ve İngilizleri pişman etti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan Batoşi'yi Nohant Han Fortes tetkillerini aceleci darandıkları için adeta kafasını taşlara vurdurdu. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe de Batsoy'i İngilizleri pişman ettirdi. Fenerbahçe de Batsoy'i İngilizleri pişman ettirdi. Transferin son gününde Chelsea ile anlaşılıp takıma katılan Batsvayi, İngilizleri şaşırttı. Sarılıcı Vertlilerden önce Nottingham Forest'in e ilgilendiği ve çıkalı oyuncu, tercihini Sarılıcı Vertli takımdan yana kullandı ve İngilizleri pişman etti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan Batsvayi, Nottingham Forest'in yetkililerini aceleci davranmadıkları için adeta kafasını taşlara vurdurttu. Mitbi Batsvayi Fenerbahçe'nin transfer ettiği Micri Battsvayi, performansıyla Fenerbahçe'li yetkililerden tam not aldı. Özellikle Jorge Jesus'un elini rahatlatan Belçikalı Yıldız başka takımları da şimdiden pişman ettirdi. Nottingham Forest bin pişman. İngiltere Premier League ekiplerinden Nottingham Forest, Battsvayi'yi kadrosuna katmak istemiş fakat Fenerbahçe'nin araya girmesiyle bu transferi gerçekleştirememişti. Batuayi'nin hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda üstün bir oyun ortaya koymasını Nottingham Forest'i yetkililerini pişman ettirdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-13'e 23 kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Günün videosunda bugün tepki çeken görüntüler meydana geldi. Anons yapılmasına rağmen direndi değerli izleyenler. Tepki çeken görüntüler siren ve uyarılara rağmen ambulansa yol vermemekte direndi. Antalya'da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa havalimanına turist götüren midibüs sürücüsü tarafından yol verilmedi. O anlar ise kameralara ambiyan yansıdı.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 Bu anlar ise kameralara yansıdı. Olay, Antalya-Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün "8118 yolu aç diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağ geçmek yerine hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü. Gerekli adli ve idari cezalar üvedelikli uygulanmalıdır. Duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar ise Antalya İl Ambulans Servisi Başnekimliği Dünyesi'nde görevini icra eden acil yardım ambulansı. Antalya Manavgat Karayolu üzerinde yeni doğan nakli yaparken görüntülere maruz kaldı. Gerekli adli ve idari cezalar üvedilikle uygulanmalıdır. Sözlerine yer verdi. Yer İstanbul. Un. Kadın sürücü ambulansın önünü kesti. Dakikalarca yol vermedi. İhli Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23 13'e kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'de birçok ilde gö görüntülenen de değerli izleyenler tehlikeli olan da var. Heyecanlanan, heyecanlanan da var değerli izleyenler. Türkiye'nin birçok ilinden görüldüğü gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet ucuları bu akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı ilerinde görüldü. Gökyüzüne oluşan görüntüyü görenler ise telefonuna sarıldı. Haber. Haber. Güncel. Türkiye'nin birçok ilinden görüldü. Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı. Türkiye'nin birçok ilinden görüldü. Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, bu akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı illerinde görüldü. Gökyüzünde oluşan görüntüyü görenler ise telefonuna sarıldı. Elon Musk'un kurucusu ve CEO'su olan Spajain, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Penedi Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçti. Uydunun yarattığı görüntü ise birçok ilde heyecan yarattı. Görenler ise hemen telefonuna sarılıp bu anı ölümsüzleştirdi. Elon Musk, Titter'dan duyurdu. İran'da Starlink Uydu interneti devreye sokuluyor. Görenler gözlerine inanamadı. Heyecanlandıran anlar. Akşam saat 20.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların... Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Sıralı ışık görüntüsü Van'da da görüldü. Işıkları gören sahip kendi isimli vatandaş, Erciş'te sahilde çocukları parka getirdiğini belirterek, çocuklarla gökyüzüne baktığımızda sıralı bir şekilde ışıkların gittiğini gördük hayret ve şaşkınlıkla seyrettik. Sonuna kadar da izledik gökyüzünde görüntü belirdikten sonra yavaş yavaş göz önünden kaybolup gitti ifadelerini kullandı. Akşam saat 19.15 gibi Adıyaman'da gökyüzünde görülen ve birbirini ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Beş dakika boyunca gökyüzünde görünen starting uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Gizlilik politikası Yasal uyarı <gülüyor> Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 23.13'e kadar vettir haberimize geçiyoruz. <gülüyor> İlçe bahçesinde korkunç olay yaşandı. Okul bekçisi buldu emekli polis değerli izleyenler. İlçe bahçesinde korkunç olay yaşandı. Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki emekli polis yedi bunalım sonucu lisenin bahçesine otururken tabancayla kendini vurdu. Emekli polisin cansız bedenini okulda görevli olan bekçi buldu. Haber. Haber. Güncel. Lise bahçesinde korkunç olay. Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu. Lise bahçesinde korkunç olay. Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki emekli polis, girdiği bunalım sonucu lisenin bahçesinde otururken tabancayla kendini vurdu. Emekli polisin cansız bedenini okulda görevli olan bekçi buldu. Dehşete düşüren olay, Samsun'un Atakum ilçesi Deniz Evleri Mahallesi'ndeki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaya, 50 daha önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken şart görevi için Van'a tayin oldu. Lise bahçesinde otururken kendini vurdu. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken başında emekli olup memleketi Samsun'a yerleşen Kaya, girdiği bunalım sonucu evinin yakınındaki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde sandalyede otururken tabancayla kendini vurdu. Cansız bedenini okulda görevli olan bekçi buldu. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ahmet Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedini bulan okulda görevli bekçi durumu polise bildirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlliyat, 6. kattaki havalandırma penceresinden, haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-13'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maçta ilk gol geldi değerli izleyenler. Farka, Farka, e, Frakova Adaları şu an Türkiye'yi 2-0 mağlup ediyor. Ülcü Mur Devlihan 51. dakikada ve Joan Eminson 59. dakikada golü kaydetti ve şu an Frakova Adaları Türkiye'yi 2-0 mağlup ediyor. Başakşehir'de yakalandılar. Hareket halindeki minibüsten atladılar değerli izleyenler. Duru uymadılar. Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar. Başakşehir'de hareketli anlar yaşandı. İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polis aracına ara çarpan şüpheliler hareket halindeki Minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheler gözü altına alındı. Haber. Haber. Güncel. Bunun İhtarı'na uymadılar. Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar. Başakşehir'de hareketli anlar. Bunun İhtarı'na uymadılar. Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar. Başakşehir'de hareketli anlar. İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polis aracına da çarpan şüpheliler hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Bahçeşehir 1. Kısım Avni Ak Yol Bunlarında saat 09.00 sıralarında Tarık G. ve Müslüm A. isimli şüpheliler Esenyurt'tan bir minibüs çaldı. Çalıntı minibüsle Arnavutköy Adımköy'den kablo çalan Şükkeliler, Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaklaşık iki kilometre kovalamaca yaşandı. Yüklü miktarda siyan kablo bulundu. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alınırken, Yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediğimin otoparkına götürüldü. Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vali olarak çalışan Bert Sezer, aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı diye konuştu. Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi vahşi cinayet her detayı kandolunuzu annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı ana sayfaya dönmek için tıklayınız lise bahçesinde korkunç olay ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bursaspor'a taşlar, sopalar geldi. Avesspor taraftarları çılgına döndü, değerli izleyiciler. Avesspor taraftarları çılgına döndü. Bursaspor futbolculara taşlar ve sopalarla saldırdılar. Avesspor Bursaspor maçına ortalık adeta savaş alanına döndü. Bursasporların ısınma yaptığı esnada tribünlerden atılan taş ve sus şeyleri ortalığı karıştırdı. Sahaya atlayanların da olduğu anlarda güvenlik güçleri araya girdi ve Bursaspor futbolcular soyunma odasına gitti. TFF birinci gibi. Ahmet spor taraftarı çılgına döndü. Bursasporlu sporlu futbolculara taşlar, sopalar. Ahmet spor taraftarı çılgına döndü. Bursasporlu sporlu futbolculara taşlar, sopalar. Ahmet spor, Bursa spor maçında ortalık adeta savaş alanına döndü. Bursasporluların sporluların ısınma yaptığı esnada tribünlerden atılan taş ve su şişeleri ortalığı karıştırdı. Sahaya atlayanların da olduğu anlarda güvenlik güçleri araya girdi ve Bursa Sporlu futbolcular soyunma odasına gitti. Ahmet Spor, Bursa Spor maçı sorunlu başladı. Ahmetspor'a Spor'a gönül vermiş taraftarlar Bursa Spor'un ısınma yaptığı sıralarda tribünlerden yabancı madde attı. Oyuncular zorlukla soyunma odasına kaçtı. Güvenlik güçlerinin araya girdiği anlarda tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bursa Sporlu oyuncuları soyunma odasına götüren güvenlikler, Taraftarları zor da olsa sakinleştirdi. Sosyal medyada gündem oldu. Bursa sporlu taraftarlar bu yaşananların ardından sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Federasyona dert yanan taraftarlar maçın iptal olmasını istedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Samsun Spor'da Hüseyin... haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. pozları ile dikkat çekiyordu, çirkin mesajları ifşa etti değerli izleyenler. Resul pozları olay olmuştu, Cansel Çördük çirkin mesajları ifşa etti. Cansel Çördük bir döneme Danglavor'un evlilik pre-yarışması kısmına soldur programını adının geniş kitleleri duyurmuştu. Pozlarıyla sık sık gündeme gelen Cansel Çördük son olarak kendine gelen kötü yorumları ifşa etti. Magazin, magazin, güncel. Cesur pozları olay olmuştu Cansel Çördük çekin mesajları inşa etti Cesur pozları olay olmuştu Cansel çördük çekin mesajları ifşa etti Cansel Çördük bir döneme damga vuran evlilik yarışması kısmetsi olur programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu pozlarıyla sık sık gündeme gelen Cansel çördük son olarak kendisine gelen kötü yorumları ifşa etti Kısmetse Olur programıyla tanınan ve son dönemde sınırları zorlayan pozlar veren Cansel Çördük yeni bir paylaşımda bulundu. Gecelikle pozlarını paylaşan eski gelin adayı Cansel Çördük daha sonra ise kendisine gelen kötü yorumlara sitem etti. Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan ve değişimiyle dikkat çeken Cansel Çördük'e umarım ölürsün mesajları yağdı. Herkesi şoke eden mesajlara Cansel vicdan diliyorum notunu düştü. Kısmetse olur Cansel'e gelen bu çirkin mesajlardan sonra dayanışma mesajları da yağdı. Çördük onları da paylaşarak gerçekten özellikle kızlardan böyle destek görmek beni çok duygulandırdı dedi. Kısmetse olur Cansel modellik yaptı. Takipçilerinden şoke eden yorumlar geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derin göğüs dekoteli kozuyla ortalığı ayağa kaldırdı. Hollywood yıldızları gibisin. Ama haber bir devam ediyor. Yaklaşık 20-13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Detaylar ortaya çıktı. Trabzonspor'a evet dedi değerli izleyenler. Galatasaray'a transfer olan Mertens Trabzonspor'a evet demiş. Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in transfer detayları o belli oldu. Yıldız oyuncunun... Sarı Kırmızılara gelmeden önce Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ortaya çıktı eski takım arkadaşı Marek Hamsik görüşüp Bordo Maviler'e gelme ikna olan Mertens için Galatasaray araya girdi ve teklif arttırarak anlaşma sağladı. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a evet demiş. Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a evet demiş. Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in transfer detayları belli oldu. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılılara gelmeden önce Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Eski takım arkadaşı Marek Hamsik'le görüşüp Bordomavililere gelmeye ikna olan Mertens için Galatasaray araya girdi ve teklif arttırarak anlaşma sağladı. Ries Mertens Ries Mertens transferinde Trabzonspor detayı ortaya çıktı. Belçikalı oyuncunun ilk önce Bordoma Viniller'in teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marek Hamsik'in devreye girerek Mertens'i ikna ettiği ifade edilirken Galatasaray'ın araya girerek yaklaşık 2.5 kat maaş teklif etmesi yıldız oyuncunun kafasını karıştırdı. Trabzonspor teklif arttırmadı. Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Trabzonspor teklifini arttırmadı. Juventus'un da Mertens ile ilgilendiği sırada Bordoma Viniller teklifini sabit tuttu ve Mertens adeta haleden kaçtı. Galatasaray'a imza attı Trabzonspor'un teklif arttırmamasının ardından Galatasaray'ın yaklaşık 25 katı teklifin kabul eden Belçaklı oyuncu sarı kırmızılılara imzayı atmış oldu en çok aranan haberler iletişim yardım üyelik Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarihhaber.com an haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde olan tarikhaber.com'u bekle Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle İyi akşamlar gelir çıkar.